Sinan Hocam size hocam diye hitap ediyorum. Çünkü Almanya'da bir akademik takımınız var. Evet. Almanya'da neler yapıyorsunuz? Son yıllarınızı anlatır mısınız bize? Şimdi e, ben 4 sene önce futbolu bıraktım. Bıraktıktan... Evet, Mersin İtman da. Sırasıyla daha sonra B lisansımı ve A lisansımı aldım. E, Almanya'ya bir bakıma yerleştim. Zaten ben Bundesliga'da oynamıştım. Bir ayağım da zaten burasıydı. Benim çocuklarım da burada doğdu zaten. Bochum'da oynamıştınız. Bilmiyorum evet, evet Bochum'da oynamıştım ben. Ee, sonucunda buraya yerleşip e, burada bir hem kendi antrenörlük bakımdan kendimi geliştirmek istiyorum hem yabancı diller öğrenmek istiyorum hem de bu esnada da bir akademi kurmak istedim çünkü burada böyle e, açıkçası istediğim tarzda bir akademinin eksikliğini gördüm e, kafamda düşlediğim bir akademinin burada olmadığını düşündüm e, ve bu buna yönelik bazı adımlar attık başlattım. Tabii şimdi pandemi sürecinde olduğumuz için e, daha açılma yapılmadı. Çünkü sahalar yasak. Ama biz tabi teknik altyapısını oluşturduk. E, sahamız inşaattaydı. O bitti. Şimdi yakın zamanda inşallah bu pandemiden sonra yasaklar kalkınca e, çalışmalara başlayacağız. Şu an e, pandemi nedeniyle çalışmalarınız evet, ara verilmiş durumda. 4 yıldır, yıldır akademimiz var. 4 yıldır akademiniz var değil mi? Hayır hayır ben akademi yeni kurdum. Bu sene kurdum. Daha Hı. yeni kurdum. Ee, yani 3-4 ay önce aslında e, geniş çaplı çalışmaya başladık. 3-4 ay önce startını verdik. Ama e, henüz başlayamadık. Tabii bizim inşaatımız, sağ inşaatımız uzun süredir devam ediyor. Ama bitti. Ama giremedik daha. Bütün sahalar yasak şu anda. Giremiyoruz yani. Akademinizde hem Alman hem Türk oyuncular olacak değil mi? Tabii benim akademim evrensel bir akademi olacak. Yani sonuçta burada çocuklara biz futbol öğ öğretimi yapacağız, futbol öğreteceğiz. Sadece futbol da değil aslında onların iyi birey olmasını sağlayacağız. Aslında aileler hakkında da bazı düşüncelerimiz var, ailelerle de ilgileneceğiz. Kapsamlı işte içinde psikologların ve diğer branştaki bütün şeylerin öğreticilerin içinde olduğu bir akademi olacak. Bu diyetisyenler olacak. İşte ne bileyim psikologlar olacak. Mental destek de sağlayacağız. Hem o çocukları futbola iyi hazırlayacağız, hem de sosyal hayata iyi hazırlayacağız. Yani böyle bir düşüncem var açıkçası. Kaç yaşı, yani yaş grubu olarak kaç yaşta çalışmaya başlıyorsunuz? Yani 5-6 yaşlarından başlıyoruz. Burada Bambini diyor. Almanya'da Bambini deniyor ona. 5-6 yaştan itibaren başlayıp 17-18 yaşına kadar biz eğitimlerimizi yapacağız, grupları oluşturacağız. Daha sonraki amacım kulüpleşmek. Yani akademiyi kulüpleştirerek artık normal liglerde, ulusal liglerde oynayacak şekilde bir kulüp yapmak istiyorum. Onun devamı da o olacak. O da e, gayet güzel bir şey olur. Şu an işbirliği yaptığınız bir Alman kulübü var mı? Yok şu anda Alman kulübü yok. Sadece benim sponsorlarım var. E, Yayla çok büyük bir şirkettir Almanya'da evet. Türk şirketi. E, Yayla benim ana sponsorum. E, forma sponsorunuzu da biliyoruz Kapelli. Evet Kapelli de benim forma sponsorum. E, daha doğrusu malzeme spor e, malzemesi sponsorum. Aslında bunlar çok güçlü isimler, güçlü firmalar. Bunların desteği daha başlangıçta benim yanımda olmaları çok önemli. Onların tabii projeye inanmaları benim için çok önemliydi. Sonuçta güzel bir iş planı yaptım. 16 senelik bir plan bu. İnşallah yavaş yavaş adım adım bu plan işleyecek. Kapelli yurt dışında iş yapmaya çalışan, bütün Türklerin yanında olmaya çalışan bir firma ben biliyorum. Sizle de ispirliği yapmış. Sevindim. Evet şimdi Kapelli tabi Türkiye'ye de açıldı. Yavaş yavaş Türkiye'deki kulüplerin de sponsorluğunu yapmaya başladı. Daha da büyüyecek diye düşünüyorum yani Kapelli'nin. Şu an Spor'un forma sponsoru bildiğim kadarıyla. Evet Adana Spor'un forma sponsoru. Sinan i̇şte Hocam falan... e, a, Almanya'da e, Altın Ordu modeli yapacaksınız olarak anladım ben. Doğru mu anlamışım? Altın Doğru, Ordu'yu aslında, biliyorsunuz. Doğru e, aslında Altın Ordu'nun e, Felsefesi ve modelini de çok da seviyorum. İnanıyorum da ama tabii şöyle bir şey var. Ben hem Almanya'da ve hem Hollanda'da oynadığım için hem Türkiye hem Almanya ve Hollanda bu üç ülkenin de futbol felsefesini ben bir e, sentez haline getirdim. kendi Harmanlamak deniyor. Evet harmanlamak. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. E, işte Türkiye'nin mücadeleci ruhu diyeyim. E, Almanya'nın disiplini ve kuralları diyeyim. Ve Hollanda'nın da özgürlüğü diyeyim. Saha içindeki özgürlüğü ve tekniği. Yani bu üçünü evet. üçünü birleştirdiğim zaman ben kafamda güzel bir felsefe e, çıkardım ve ben bu felsefeyi adım adım bu akademimde uygulayacağım. E, yani bu akademi, eski akademi olarak, Sinan Kaloğlu Futbol Akademi olarak inşallah 16 sene sonra bunun hedefi e, Bundesliga 1 veya, veya Bundesliga 2 olacak. Ama tabii bu, bu süre zarfında çok yetenekli oyuncular çıkaracağız. Onlara yön vereceğiz. Onların bir yerlere gelmesini sağlayacağız. Ama e, her geçen gün daha da büyüyeceğiz. Tüm Almanya'ya yayılacağız. Amacım o. Sinan Hocam, ben sizin akademiden çok iyi forvetler çıkacağını düşünüyorum. İnşallah. Yani forvet oyunculara <gülüyor> daha bir özel ilgi göstereceğinizi düşünüyorum. Ya tabii ben de bir forvet olarak tabii ki forvetlerin, e, gol atan çocukların, forvetlerin, diğer branşlarda da tabii çok önemli, diğer mevkilerde de ama tabii ki benim özel ilgin biraz daha forvetlere olabilir. Yani şimdi ben bugün sizi yayına bağlayacağım çünkü Türkiye'de Süper Lig'de özellikle futbol oynayan forvet oyuncularını araştırdım. En pahalı 20 santrafor arasında sadece 2 tane santraforumuz var. 18'i yabancı. Yani buradan yola çıkarak hocam Türkiye'de neden bir santrafor golcü, oyuncu yetişmiyor? Siz şu an ya şimdi, hatta son temsilciler olabilirsiniz evet. yani. Benim, e, en son benim, bir Burak Yılmaz çıktı. Evet. evet. Benim dönemimde tabii ki her takımda e, siz de biliyorsunuz mutlaka ismini çok rahat sayabileceğiniz bir iki tane yerli oyuncu olurdu. En az bir tane vardı. En az bir tane olurdu. Ve bu oyuncu da o takımı sırtlardı. Yani derdiniz ki evet oranın goycusu bu. Yerli oyuncu olarak. Çok isim vardı. Bizim zamanımızda rekabet de çok iyiydi. Hani milli takıma <gülüyor> forvet olarak gitmek falan çok zordu bizim zamanımızda. Ee, o dönem Bizim dönemimizdeki milli takım da tabii çok başarılı. İşte dünyada Avrupa'da iyi başarılar yakalamış bir milli takım zamanlarından bahsediyorum. Ama yine de yani yabancı sınırın çok az olduğu dönemde bile benim oynadığım takımlarda forvet oyuncularını hep yabancılardan yana kullanırlardı kulüpler. Ama yine de eninde sonunda yani iyi olan yerliler oynardı. Yani bu hep böyle olmuştur bizim zamanımızda. Ben hep yabancı Ama işte bugün oyuncularla... yedeklerde bile yerli golcu yok. Işte. İşte Hocam çünkü çünkü sonuçta şöyle bir durum var. E, yabancı sayısı arttıkça her mevkiye ikişer tane artık neredeyse yabancı oyuncu almak şeyi oldu. Tasarrufun doğdu kulüplere. Böyle olunca da kulüpler e, yabancı hakların sonuna kadar kullanıp neredeyse özellikle forvet bölgesine de ikişer tane neredeyse yabancı oyuncu almaya başladılar. Hani benim dönemimde en azından hani top 3 ön bölgeye bir tane iki tane alıyorlarsa şimdi 4-5 tane alıyorlar. Haliyle böyle olunca ne oluyor? Yerli oyuncuların biraz daha çıkma şansı, forvetlerin çıkma şansı daha zor oluyor. Kendilerini gösterebilme şansları daha zor oluyor. Bir de neticesinde tabi e, sabır da yok. Yani yerli oyuncu oynadığı zaman bir iki maç kupa maçında yer verildiği zaman iyi bir şey göstermediği zaman yani artık o e, yok hazır değil deniyor. Sabır gösterilmiyor ve bu çocuk kiralama yönüne gidiyorlar. Çocukları kiralıyorlar bir yerlere gönderiyorlar ve tabii ki bir yerlerde tutunmak kolay değil. Her ligin kendine göre zorluğu var. Örnek de verelim hocam. Kubilay kanatsız koş. Yani çok iyi bir golcü geliyor denildi ama... Bugün maalesef freklentilerin altında. Siz de bu konuyla ilgili bir açıklama yapmışsınız galiba. Yine nelerse mi sevinirim? şimdi Kubilay aslında e, hani golcüden çok bir santrofor. Yani golcü sıfatı biraz daha farklı. Yani golcü e, kim golcüydü mesela? Mesela Jardel golcüydü. Hatırlar mısınız Jardel'i? Evet hatırlıyorum. Ha, santrofor muydu? Değildi. Ama golcüydü. Hani nasıl? Ee, gol vuruşunu yaptı, yapan kişiye biz aslında daha çok golcü diyoruz. Gol vuruşunu ve yani Hocam forvetle santrafor arasındaki farkı anlatıyorsunuz. E, aynen öyle, aynen öyle. Şimdi bazı oyuncular vardır, takım forvetidir, takım oyuncusudur. Yani takım santraforudur. Ne yapar? Duvar olur, topu saklar, boş alan yaratır, asist yapar. Ama bazısı vardır, bunlara hiç girmez. Ama gol atar doğru yerde olur, doğru zamanda olur. Gol vuruşuyla gol skor yapar. Şimdi Kubilay Golcülüğünden çok Burta Spor'da aslında diğer tarafını yaptı. Yani topu tutmaya çalıştı, rakip defansı yordu, işte, e, arkadaşlarına alan yarattı. Ama tabii ki skor üretemeyince beklentilerin altında kaldı. Evet. İşte aslında Türkiye'de şöyle bir beklenti var. Yani Forvet dediğin gol atacak. Evet. En az 10 tane. Evet. Sene yani sene. tabii ki öyle. Aslında bana kalırsa da öyle olması lazım. Yani Sizin ön ön anlattığınız örnek gibi. vereyim hocam. Kovacevic, Santraford'u, Nihat Forvet'te o zaman. Anlattığınız aynen, aynen öyle. Aynen çok güzel bir e, örnekleme yaptınız. Aynen öyle. Tabii ee, Kubilay aslında çocuk iyi mücadele etti, elinden geleni yaptı, arkadaşlarına çok boşalan ama bunları da bir taraftar e, çok göremeyebilir. Normal, bunu futbolun içindekiler görür açıkçası bunu. Yani çocuk tabii ki skor üreteceği zamanda kötü goller kaçırınca da demorize oldu, üstündeki baskı evet. da artınca özgüvenini kaybetmiş oldu. Aslında ondaki en büyük dezavantaj da bu oldu. Şimdi bir Ali Akman geliyor hocam. Hani Google'in çıkışına benziyor biraz ama bu, bu sefer daha iddialı, daha iyi geliyor sanki. Ali, Ali ya Ali Akman'ı Akman, Akman ben 2-3 sene önce zaten demeçler vardı. Bursa, de, Bursa basında 2-3 sene, evet. sene önce falan söylemiştim zaten. Yani o zamanlar Ali Akman'ı kimse tanımıyordu ama ben söylemiştim. 2017 ee, hocam. 2000, yani 2017 doğru 3 sene önce. Yani çocuk yetenekli geliyor demiştim zaten. Ama daha eksikleri var. Üstüne koyması lazım. Tabii ki bu 2-3 yıl içinde üstüne koymuş. Ama yine hala eksikleri var. Ee, yani e, ona tavsiyem kendini geliştirerek hani ne oldum değil ne olacağım hare diyerek hareket etmesi gerekiyor. Yani daha çalışması gerekiyor. Daha çalışması lazım. Bursa Spor'da bu seneyi tamamlamalı mı hocam sizce? Yani şu an bir yarım sezon daha sözleşmesi var ve ismi çok kararını Kesinlikle Bursa Spor'da sezon sonunu tamamlamalı. Hatta bana kalırsa sezon sonu durumuna bakıp Bursaspor'da devam etmeli Çünkü daha 18 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz Onun için en önemli şey şu anda oynayabilmesi oynaması gerekiyor şu anda kendini Bursaspor'da Bursa'da kanıtladı ee, rahat yani sonuçta 2-3 maç kötü oynadığı zaman bile sabır gösterebilecek bir durumu yakaladı şu anda ama gittiği bir yerde bunu yakalayamayacak o yüzden de oynamadığı evet. zaman da geri gidecek. Tam gelişme zamanında geriye gitmesi onun için bir handikap olur. Peki güven yaltını sorsam hocam Beşiktaş'ta. O da böyle iyi ama son günlerde hatta son aylarda biraz düşüşse. Güvenin de biraz daha çalışmaya ihtiyacı var. Özellikle oyunsal, oyunsal da, evet. anlamda çalışmaya ihtiyacı var. Yani doğru zamanda toplu buluşup doğru zamanda pası aktarabilmesi gerekiyor. Özellikle sırtın yani sırtı dönük kullanmayı yani sırtını dönerek, e, nasıl diyeyim Ya yani sırtını kullanarak topu tutmayı öğrenmesi gerekiyor. Özellikle Beşiktaş gibi e, takımlarda oyunu 3. bölgede oynayan takımlarda bu çok önemli Santrafor için. Ve öyle bir dezavantajı var, bir eksikliği var. E, tabii ki kolay bir şey değil, öndeki iyi oyuncular var. Orada şans bulması kolay olmuyor. Skorer oyuncular oldu şu anda. Formda bir oyuncular grubuna sahip Beşiktaş ön tarafta. Ve Öyle olunca tabii fırsatları iyi değerlendirmesi lazım. Zaman zaman değerlendiriyor. Skorer olarak değerlendiriyor. Ama oyunsal olarak hala eksikleri var. Hocam güzel bir soru gelmiş alttan. Ben onu size sormak istiyorum. Sörlot evet. Almanya'da neden başarılı olamadı? Siz şu an Almanya'dasınız. Bence en iyi cevaplayacaklardan birisiniz. Ya şimdi şöyle bir durum var. Sörlot Trabzonspor'da bütün takımın Sörlot'a oynadığı bir sistemin içinde oynadı. Evet. Yani bütün topların Sörlot'a atıldığı veya işte yanındaki oyuncuların topu ilk önce kafayı kaldırıp Sörlot'u aradığı bir ortamdaydı Trabzonspor'da. halilen üst üste maçlar oynayıp goller attıkça bir forvet oyuncusu kendine bir özgüven kazanır. Şimdi Leipzig Almanya'nın en hızlı oynayan takımların başında geliyor futbolu. Ve oyunu direkt, direkt üçüncü bölgeye yıkan, geçişleri çok hızlı olan, ofansif olarak çok güçlü bir takım. Yani böyle bir takımın içine Girdiğiniz zaman direkt iş yapmanız gerekiyor. Direkt hazır olmanız lazım. Ama Sörlok bunu yapamadı. Ee, biraz daha ağır kaldı diyebilirim ben ee, Leipzig'e göre. Tabii ki ne kadar şans aldı, şans almadı bu da tartışılır. Ama sonuçta e, Almanya'nın en kurulu, en e, düzgün yani kulüplerinden birine geldi. E, zaten Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısını gördünüz Leipzig'in. E, bu, bu, bu kulübün, bu takımın içinde yer almak kolay değil. Yani Türkiye ile burayı karıştırmayalım. Türkiye'deki tempoyla ile buranın tempo arasında da fark var. E, oyunsal olarak da fark var. E, bence bundan dolayı e, biraz dezavantaj yaşadı. Hocam böyle isim özelinde güzel sorular sordum. E, bir tane de benim cevabını merak ettiğim soru var. Şimdi bazı Türk futbolcular istiyor ki direkt Almanya'ya, Fransa'ya transfer <gülüyor> yapayım ama böyle İsviçre'den gelen, Avusturya'dan gelen teklifleri kabul etmiyorlar. Daha alt diye. Ama o ligde oynayan futbolcular da bundesliğe daha kolay transfer yapıyorlar değil mi? Doğru. Ee, mesela bir örnek veriyorum. Metehan Altunbaş bu hafta Eskişehirspor'dan Spor'dan e, Last Binze oldu. Ha, o liglerde e, futbol oynayan futbolcuların o lig Almanya'ya transferi daha mı kolay? Hani onlar daha çok takip ediliyor. Ya yani. Aslında son zamanlardaki bizim Türk gençlerinin, Türk oyuncuların Avrupa'ya açılması aslında bir diğerinin önünü açtı aslında. Bir diğerine kapı evet. açtı. Aslında şu anda Türkiye ligleri izleniyor. Ben buradan tabii sevgili kardeşlerime öneri de bulunuyorum. Yani ikinci, PTT Ligi ya da 2. Lig oynuyorum diye kendilerini şey yapmasınlar, Avrupa hayalleri varsa ertelemesinler. Çünkü bence her maçı izleniyor. Sadece her maçta iyi olmaya çalışsınlar. Sonuçta biliyorsunuz Zeki İstanbul Spor'dan Lila gitti gitti. Yani evet. FTT Ligi daha Süper Ligi görmeden gitti. Yani bu da aslında bir örnek olmalı e, sevgili kardeşlerime. Sadece profesyonelce düşünsünler ve hayallerini gerçekleştirmeye çalışsınlar. Altınordu ki... CEO'sunun bir açıklaması vardı hocam onu hemen hmm, e, ekleyeyim konuyla alakalı. Kendisi diyor ki bizim bütün maçlarımızı takip ediyorlar. Bir gün İstanbul Spor'la maç yaptık Zeki Çeliği gördüler onu transfer ettiler. Yani, olabilir. yani olabilir aslında bu da bir şey. Yani Altınordu maçlarına dikkat etseler iyi olur diyebiliriz. <gülüyor> Ama sonuçta yani şu, açıkladı, evet. şöyle bir durum var. Tabii ki Altınordu bünyesinde çok yetenekli genç oyuncu çıkardığı için belki de Avrupalı squadların özellikle izlediği bir yer olabilir yani özlediği Lille bir takip ediyor oldu. mesela Tabii ben ki, biliyorum yani şimdi e, e, bu futbolda bütün bu takımı kuran biliyorsunuz e, yöneticisi e, bundan 3-4 yıl önce e, Monaco'yu yı kurdu Monaco'da çok büyük 400 milyon 500 milyon euro civarlarında bir transfer yaptırdı başarılıydı aynı insan aynı adam Lille'ye geçti yine pahalı transferler yaptırdı ama bu saniye olmadı bu sefer de ne yaptılar? İşte Fransa'ya uygun biraz yerli, işte bizim Türk oyunculara yöneldiler. Fransa'ya özgür, mücadeleci evet. ve ruhu olan. Çünkü bizim karakterimiz Fransa'ya uyuşuyor biraz Fransa Ligi ile. Ee, bizim çocuklar da bizi mahcup etmediler. Tabii ki onların gösterdiği bu başarı diğerlerine örnek olacaktır. Şimdi, şu diğer... an 8 tane oyuncu takip ediyor canım. ben size söyleyeyim. 8 tane daha da takip eder. yani Zaten kendi, hani siz de örnek veriyorsunuz. İzleniyor. Türkiye ligleri izleniyor. Evet. Genç oyuncular için özellikle ben söylüyorum. Hani milli takım genç milli takımlarda oynayanlar olsun. İşte normal liglerde oynayan genç oyuncular olsun. Hepsine aslında kapı açılabilir. Çok dikkatli olsunlar. Yani buradan tabii İsviçre gibi, Avusturya gibi kulüplerden de teklif geliyorsa. Danimarka gibi, İsveç gibi hiç düşünmesinler. Yani Avrupa'yı her zaman düşünsünler. Avrupa'ya adım atmak, adım atmaktır. Her zaman bazı hayallerinizi işte Bundesliga'ya gibi, İngiltere gibi liglere gelebilmek için bir avantajdır. Basamaktır yani. Tabii basamaktır. Üçüncü tabiri odur. Evet. Hocam teknik direktörlük yapacak mısınız? Evet benim hayalim zaten Avrupa çapında bir teknik direktör olmak. O yüzden zaten buralara gelme sebebim, buralarda kendimi yetiştirme sebebim bu. Ben futbolu en üst düzeyde oynadım. Hem evet. Bundesliga hem Hollanda ama yine de ben bununla yetinmiyorum. Çünkü bilgi çok önemli. Bilgi bilgi durmuyor. Şu an bildiğimiz bilgi bile birazdan unutuluyor. Başka bir bilgi geliyor onun üstüne. Sürekli yenileniyor, güncelleniyor. Ben kendimi hazır hissettiğim zaman zaten teknik direktörlüğe başlamış olacağım. Ama en büyük hayalim Bursa Avrupa Spor'a çabında. bir teknik direktör olma hayalim var demiştiniz galiba eski bir rekort e, Tabii de. çünkü sonuçta Bursa Spor benim kulübüm. Çok güzel yıllarım geçti orada. Beni de çok seviyorlar. Sağolsunlar Bursalı Sinan diyorlar. Her yerde beni destekliyorlar. Ben de onlara tabii ki farklı bakıyorum. Her Bursaspor Spor forması giymiş ya da giymemiş herkes bence Bursa Spor'da teknik direktörlük yapmak ister. Ama şimdi Bursaspor'un Spor'un başarılı bir genç teknik direktörü var arkadaşımız. Mustafa Mustafa gayet güzel işler yapıyor. İnşallah böyle de devam eder. Hocam peki yani bir yardımcı hocalık teknik falan aldınız mı? Görüştüm tabii görüştüğüm hocalar oldu benim Türkiye'de yardımcı hocalık ama açıkçası yani isim vermek istemiyorum ama hani yardımcı hocanın yanına git yani bir hocanın yanına yardımcı olabilmek için hangi hoca olduğuna iyi bakmak lazım. Yani hangi hocadan neyi alacağınız çok önemli. Sadece iş olsun diye ben bir ekibe gireyim, yardımcı hoca olayım ben bunu istemedim. Gerçekten bir yardımcı olacaksan bir hocadan bir şey öğrenmem gerekiyor. Yani yurt dışından bu tekliften aldınız mı hocam? Yok yurt dışında ya, öyle diye. öyle çok tanıdığım aslında yurt dışında hocalar yok. Benim çalıştığım hocaların hepsi zaten şu anda farklı görevlerde çalışıyorlar. Ee, ama e, tabii ki neyin ne olduğu bilinmez. İnşallah bakalım yakında başlarız biz de hocalar. Hocam Türkiye'den teklif gelse kabul ederim biliyorsunuz öyle mi? Böyle marşete atalım. Ya aslında tekliften ziyade şöyle bir şey var. Bizim ülkemizde... Hocam de... beraber futbol oynadığınız çoğu insan şu an teknik direktörlük yapıyor. En evet. basitinden Ümit Karan, Menemen Sporu Hoca oldu mesela. Evet, Çağdaş evet. Atan, Alanya Sporu evet. gibi. Ömer Erdoğan Hatay Spor'un hocası. Evet, daha daha ço çoğaltılır o da. Çoğaltılır ama şöyle bir durum var. Ee, bilmiyorum ya herkesin kendi hedefleri çok farklıdır. Kendi idealleri farklıdır. Ben biraz Avrupa çapında olmak istediğim için biraz hani buraları zorlamak istiyorum açıkçası. Sizde hocam bir Tayfun da... Korkut modeli var hocam anladığım kadarıyla. Yani Tayfun abi ta benim görüştüğüm bir insan zaten. Daha yeni görüştüm zaten onunla da. O biliyorsunuz Almanya doğumlu. Ben Almanya doğumlu değilim. Ben Almanya'ya sorudan geldim. Tabii hani bir o... sıfır geridesiniz hocam anladık. E tabii tarayda. ki yani şimdi e, bir kere Almanca'mı çok ilerletmem lazım. İngilizce'mi çok ilerletmem lazım. Benim tabii ki eksiklerim onlara göre daha değişik. Onlar çünkü burada doğdu büyüdü. Buranın e, mentalitesiyle yetiştiler. Ben 2008 yılında Bundesliga'yı gördüm. Tabii ki kolay değildi. Geldiğimde hiç Almanca bilmiyordum. Ama şöyle bir şey var hani e, benim düşüncemde bir proje, iyi bir proje olursa çünkü bizim kulüplerimizde e, plan ve proje yok çoğunda. Yani bir İstanbul Büyükşehir Belediye bir yola çıktı biliyorsunuz. Bir proje oluşturdu. Evet. Şimdi Başakşehir hep zirvede. Şampiyonlar evet, ilgili gördü. Süper şampiyon işte, oldu. Bu bir projedir. Yani bu bir plandır. Ee, özellikle hani altyapısıyla, üst yapısıyla bir proje iyi bir proje olacağı zaman ben tüm bilgi birikimimi bütün e, çevremi kullanabileceğim bir şekilde tabii ki onun içinde olurum. Hocam süperlik maçlarını seyrediyorsunuz değil mi? Bir Hatay'da taraftar bu penzayı sormuş. Bu penzayı nasıl buluyor diye. Bu penza tabii ki çok güzel bir çıkış yakaladı. Ee, ama tabii bunun devamına bakmak lazım. Hani e, istikrarına bakmak lazım. E, gayet de olumlu işler yapıyor. Hatay Sporu go, yani golcülük anlamında sırtlıyor şu anda. İyi gidiyor. Hatay da zaten iyi bir takım olmuş. Baş, başlarında zaten Ömer Erdoğan çok sevdiğim bir isim ve çok başarılı. Artık yeni jenerasyonun yavaş yavaş geldiğini ve başarılı olduğunu görüyoruz. E, devamı da gelmeli diye düşünüyorum. Hocam hani böyle Hataylılar kızacak ama bana şimdi e, birkaç gazetede bu Fenerbahçe'de yazıldı. Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş üzerinde başarılı olabilir mi sizce? Ya çok örneği var öyle e, Anadolu'da çok başarılı olup İstanbul'a gidip başarısı olan, girek falan. Ya şu anda tabii ki yazılan, çizilenler niye yazılıyor bilmiyorum. Belki menajerleri ha, o çıkarıyor. Haberler okunsa, okunsun yani, diye de yazı, yazılıyor. Yani olabilir, olabilir. Ama ben Fenerbahçe'nin bu şu anda düşüneceğini zannetmiyorum zaten. Yani onların bence arayışları başka yönde olmalı. E, kaldı ki e, şu anda... Ama bu da 24 yaşında ya hocam o yüzden. Sezon sonunu bir görmek lazım. Şimdi biliyorsunuz Anadolu takımlarında çok gol atıp da büyük takımlarda hani olmayan, yapamayan oyunlar da çıkıyor. Papi yani gol krallığını oynuyordu, ikinci olmuştu. Kenarbaşı da bugün yedek. Yani işte kolay olmuyor. Oyun şekli başka, her şey farklı. Bütün takım size oynuyor Anadolu takımlarında ama büyük takım da öyle olmuyor. <gülüyor> tamam. evet, Çünkü orada evet. herkes yıldız. Ee, bakalım göreceğiz ne olacak. <gülüyor> Hocam hani böyle tekliflerinizi sorduk, UEFA lisansımız var dediniz, böyle akademi anlattınız, neden golcü yetişmeyi özetledik. Şimdi kariyerinize geçelim isterseniz hocam, futbolculuk günlerimize gidelim. Ee, Beşiktaş'a keşke transfer olmasaydım dediniz mi? Yok demedim. Sanki öyle bir haber gördüm bugün. Ya onu, onu bir basında bir ara öyle bir şey çıktı ama o öyle bir şey demedim. Sadece şöyle dedim, onu biraz çarpıttılar aslında. Ben Beşiktaş'a 21 yaşında transfer oldum. Yani 21 yaşında transfer olduğumda iki tane şampiyonluk ve bir tane Süper Lig'de e, tüm sezonda iyi bir başarı yakalayarak milli bir oyuncu olarak gittim. Yani çok aslında dolu dolu gittim 21 yaşında. Çünkü üçüncülük şampiyonluğu yaşadım Marmaris'te. Bir sene sonra ikincilikte 6 ay şampiyonluğu sonra Süper Lig zaten. Süper Lig'de de 6 ay donadım. Ve 19-20 golün altına da düşmedim. 19-20 asistin altına da düşmedim bu sezonlarda. Yani Hocam 366 maç 93 golümüz var. Ben çok şu dolu dolu dolu bakıyorum. geldim aslında. Ama şöyle bir şey oldu. Ee, öyle bir kadroya geldim ki yani en formda tarihin en iyi Beşiktaş'ının kadrosuna geldim. Hocam yani, bir de şöyle bir şey var. Sanki Galatasaray'a giderken Beşiktaş'a transfer evet, olduğunuzu bahsediyor. Galatasaray'a gitme durumum vardı. Fenerbahçe'ye de gitme durumum vardı ama ben Beşiktaş'la olduğum için Beşiktaş'a gitmeyi tercih ettim. Beşiktaş benim tercihimdi diyorsunuz. Tabii benim yani. tercihimdi, en büyük hayalimdi ama şöyle bir şey oldu. Ben Yanlış zamanda keş... gitmişsiniz Heh, gibi ben olmuş hocam. Ben, ben zaten bu açıklamayı yaptım. Yani yanlış zamanda transferim daha erkendi benim için. Ben aslında daha sonra gitmeliydim Beşiktaş'a. Yani öyle bir zamanda gittim ki Beşiktaş'a bütün yıldızların işte Hakan Şükür şey şey söyleyeyim. 2003-2004. İlan Mansız, İlan şey, Mansız, Ahmet Dursun. Ondan sonra Adrian İlyez, Sergen, Tümer, Ahmet Hasan, Ahmet Dursun. Yani bu kadar oyuncunun içinde ben 21 çok yaşındayım. Çok iyi bir orta sahanın önüne gitmişsiniz normalde hocam yani saydığınıza göre. Orta şimdi, mükemmelmiş de forvet de çok iyiymiş. Aslında değil. şöyle Ahmet Hasan forvet oynuyor. Panku forvet oynuyor. Sergen abi hep forvet oynadı işte işte zaten. Ondan sonra Adrian ile biliyorsunuz forvetti zaten. Ahmet evet, evet, abi zaten Dünya Kupası 3. yıldızıydı. Hocam saydığınız isimler hem orta sağlıyor hem sağ açık oynuyor yani hem işte, forvet oynuyor. Böyle bir tablo. Kadro. Bu kadronun içinde 21 yaşında olmak çok zordu. Şansımız bir de hoca bir şey olsun, gençleri sevmeyen bir hocaydı. Böyle de bize avantajımız vardı. Ben işte o yüzden dedim. Daha sonra gitseydim daha iyi olurdu Beşiktaş'a. Hocam Lüçescu ama şu anki mevcut milli takımın temellerini atan isim oldu. Yani şu an bir Türkiye, ya yine bir, bir de bir ben bir de, zaten dünyanın en iyi hocalarından biridir ben her zaman söylerim ama bir gençleri çok seven değer veren bir hoca değil ben her zaman bunu da söylüyorum yani bir hani, anınız var mı Cekuyla yani anımız çok yani <gülüyor> şimdi bir tanesini Lüçesko... paylaşırsanız sevinirim ya bizim onunla bir tartışmamız oldu ben tabii o zaman gündeme gelmişti sevgili Sinan Engin de bunu bahsetmişti basında Eee... İçeride bir Elazığ maçı mı oynuyorduk ya da Denizli takım biraz kötüydü beni kombi oynatmıştı ben iyiydim ama aslında ama takım 2-0 birden geriye düşünce ilk 20 dakikada oyuncu değişikliğine direkt beni çıkardı ilk önce. İlk maç bir şey demedim ondan sonra böyle 3-4 maç sonra yine böyle bir durum oldu İçeride işte yine ya Elazığ ya Denizli maçı yine böyle bir geriye düştük ondan sonra beni yine çıkardı 20'de İki, üst üste böyle yaptı ama halbuki ben aslında iyiydim sağ içinde. Yani istenilen şeyleri yapıyordum. Ama takımın en küçüğü olduğum için sahada beni çıkardı. Evet. Maçtan sonra işte biraz bir tartışmamız oldu. Biraz hararetli bir tartışmamız oldu onunla. Öyle bir anımız oldu. Zaten hani e, ben de gerçekten çok sinirlenmiştim. Düşünebiliyor musun? 21 yaşındayım ve Beşiktaş'ta yedek kalmayı bir şey yapamıyorum. Kabullenemiyorum. Hedeflerim o kadar Vizyon, büyük. Vizyon hedef çok geniş evet, bir Bayağı büyük. büyük. Yani o kadroda bile kabullenemiyorum yedek olmayı. Düşünün yani. İşte böyle Hocam, bir yani anımız siz, olmuştu onunla. Sizde de 6 ayda büyük başarılarıyım zaten. Ama evet, yani. Yani. yani işte biraz dolu dolu gelince e, beklenti de yüksek oluyor. Hocam Tunceli doğmuşsunuz ama Boluspor'da futbola başlamışsınız. Evet Nasıl ben oldu bu? Tunceli Ovacık'ta doğdum. Bir yaşında biz Bolu'ya yerleştik. Ondan sonra benim ilkokul, ortaokul, lise, Boluspor altyapısı her şeyim Bolu. Yani ilk profesyonel olduğum takım da Boluspor'dur. Benim altyapım Bolundur yani Bolu Spordur. Ben bolluyum diyebilirsiniz. Tabi yani. tabi aynen öyle. Aynen öyle. <gülüyor> hocam şimdi e, futbol oynadığınız kulüplere bakıyorum da maalesef yani çok zor günler geçirip çoğu da kapanmış kulüpler. Mersin İmanyurdu kapandı. Erciyes kapandı. E, Vestel Manisa ka böyle üçüncü ligde oynuyor. Manisa PK çıkıyor onun yerine. Yani böyle kulüplerden e, bu kulüpler hakkındaki düşüncenizi alacağım. Ondan sonra da hocam hani özel değilse alacağınız kaldı mı? Mesela hani şu an böyle kaldı, e kaldı tabii yani olan var ya. kaldı tabii ben zaten hani şöyle bir şey söylüyorum. Mersin Yurdu'nda son iki yıl alacağımın hepsi kaldı. Biz hatta genç çocuklara kendi cebimizden para veriyorduk Mersin Yurdu'nda. Hani düşünebiliyor musun? takım oyuncusu olarak çocukların harçlığı biz veriyoruz yani. yani i̇ki senelik benim alacağım kaldı zaten. Anadolu takıtlarında bir başka kulübe gidip de bizim zamanımızda alacağın kalmadı diyen zor olur. Çünkü giderken ya bırakıyorsun gitmek için. Paranı bırakıyorsun. Ya da işte bazı sorunlar oluyor. Ayrılıyorsun, bırakıyorsun. İşte Vestal Manisa Spor benim kulübümdü. Eski kulübüm. Mersin İtman Yurdu eski kulübüm. Çok güzel günlerim geçti ikisinde de. Başarılı da olduk. Ama, ama ikisinde de öyle bir e, yöneticiler geldi ki öyle bir e, ahlaksız kişiler geldi ki yani kulüplerin içini boşaltıp bu kulüplerin geleceğini e, ellerinden aldılar yani. Bu insanların, bu taraftarların ellerinden aldılar yani açıkçası. Maalesef Mersin İtman Yurdu kapandı. Vestel Manisaspor'da çok zorluk yaşıyor şu an. Aşağılarda Manisaspor. Kayseri Hercesi'nin durumu biraz farklıydı. Oranın tabii Ziya Başkan tek başına her şeyi yapıyordu. Ona da hiç kimse destek olmadı. O da bir yere kadar dedi artık. Çünkü onu çok yalnız bıraktılar. O da kulübü bırakınca zaten kulüp kendi kendine kapanmış oldu. Karabük yani. Spor var. Karabük Spor da öyle açıkçası o da çok güzel bir kulüptü ama inanılmaz ahlaksız yöneticiler orada da vardı. Yani zaten Türk futbolunun sorunu bu, bu tip yöneticilerden kaynaklandı yani açıkçası. O kulüpler bu durum bu yüzden yaşadı. Hocam hani topun ağzında olan kulüpler de var. Şu bu soruyu da o yüzden sordum. Mesela Eskişehirspor'un 250 milyon borcu var. Bursaspor'un 400 milyon civarında borcu var. Böyle daha e, Kayseri Kayser Spor'un, aynı, Spor'un bir, daha aynı. belli olmayan yani, bir sürü borçları var. Yine aynı. Şimdi şampiyon bir Bursa Spor, Şampiyonlar Ligi'nde oynadı ama ondan sonra bir sürü borçlar ortaya çıktı. Şimdi o borçları temizlemeye çalışıyor. Yazık günah değil mi bu Bursa Ya da şimdi Gaziantep Spor'u söyleyelim mesela. Yılların Gaziantep evet. Spor'u yıllarca oyuncu yetiştirdi, sattı, Türk futbolunda oyuncu çıkardı. Şimdi Gaziantep Spor yok artık. Düşünebiliyor evet. musunuz? Yani... Hocam yok, peki yok, bu isim değişikliğe gidip yeni başka bir kulüpte çıkmalarını nasıl bakıyorsunuz? Yani Mersin Manyurdu içerik yurdu olarak geri dönüyor. Işte, yani Manisa Manisa FK mec dönüyor. Niye, mecburlar niye biliyor musun? Baksana şimdi Mersin yurdu'nun tamam mı ben en son ayrılırken böyle 130-140 milyon borcu vardı. Ve bu kulüp hiç geliri yoktu. Sıfır gelir, tesis yok. Şimdi gelen bir kişi bu borcu ödemek zorunda. Ondan sonra bu takımı üstlüklere çıkarmak zorunda. Bu da çok büyük bir zaman kaybı ve maliyet. Yani bunu kim göz alabilir ki? İşte o yüzden hani e, ben hep yıllardır söylüyorum yöneticiler attığı imzayı kontratlara kefil olmak zorunda olmaları lazım. Kefil olmalılar. O zaman bu borç böyle bir kanun olmaz. var ama bir türlü çıkmıyor işte hocam. Yani yok, o kanun böyle bir, bir kanun yok. O daha gelmedi o kanun. Daha yapılmadı. Safer Sa Sancaklı açıkladı hocam e bir ay önce. Ama mecliste daha, dedi. Işte ama mecliste, daha hani daha oynamaya gelmedi. açılmadı ama mecliste. Daha gelmedi. Ben bundan öncesini konuşuyorum. Daha önce gelseydi bu işte Gaziantep, Mersin bu durumlara düşmezdi açıkçası. Valla işte hocam hani çözülmesi gereken çok fazla. Yani kulüpler şirketleşmeli diyoruz. Yani sahibi olan kulüplerde böyle bir ya durum tabii, yok. Mesela. Yani şirketleşmeli, şirketleşmeli sonra bakın hep köklü kulüplerden bahsediyoruz. Yani sonuçta evet. Bursaspor, Gaziantep, Mersin İdman Yurdu, yani bunlar hep köklü kulüpler. Yazık günah değil mi bunların taraftarlarına? Bunun, bu gibi kulüplere yazık günah değil mi? Yani geliyor başkanlar, ceplerini dolduruyorlar, 3 sene sonra bırakıyorlar ama nasıl enkaz bırakıyorlar arkalarında. Yazık değil mi bunlara yani bu insanlara? Her gelen yönetim ya borç temizlemekle uğraşıyor ya da borcu arttırıyor gidiyor. <gülüyor> yani anlıyor musunuz? Hocam yani gayet keyifli bir sohbet oldu. Ben şeyi de sormak istiyorum. Kariyeriniz boyunca sadece bir tane kırmızı katlıyor musunuz? O nasıl oldu? Ya 6 366 maç tek kırmızı kart. Tebrik ederim sizi. Aslında altyapı da dahil, altyapı da dahil hiç kırmızı kartım yoktu. Ben o konuya da açıklık getireyim. Tabii Samsunspor'la alakalı bir durum oldu. Şundan oldu. Şimdi e, biz e, Mersin Yurdu'yla ile Spor maçına gittik Samsun deplasmanda. Tabii iki kulüp arasında bazı anlaşmazlıklar var. Bu da tabii tribünlerden futbolculara yansıyor. Bize tepki olarak yansıyor. Ama tabii ki ben her Şubat gittiğim 2017 yerde, evet. Ben her gittiğim deplasmanda rakip taraftarlar tarafından alkışlanan bir oyuncu oldum ben. Her Cihet deplasmanda. Çakır da ben. Tebrik etmiş bu konuda sizi. Evet. Haberinizi okuduk. Evet sağ olsun. Hep böyle şeyim yani benim öyle bir agresifliğim olmaz seyircilere karşı hiçbir zaman. Ama şimdi orada bir tane stoper arkadaşımız bu Abdülkadir Bardakçı gibi stoper herhalde şimdi Konyaspor'da oynuyor. Abdülkerim olması lazım. Abdülkerim işte. O çocuk herhalde Almanya'dan geldiği için pek Türkiye'deki öf ve adetleri çok bilmiyor. Sağ içinde bir saygısızlık yaptı. Tabii o taraftarı biraz galilene getirmek için yaptı kendi taraftarını. Tribünler oynadı yani. Tribünlere biraz oynadı. Orada tribünler bana tepki gösterdi. Neyse ben orada sarı kart gördüm. Oyundan çıkarken de daha fazla taşkınlık olmasın diye ben taraftara selamladım. Samsun Spor taraftarını yani sakin olun falan özür dilerim gibi böyle hani sakince davranıyorum. Yedek kulübesine geçiyorum. Tabii ben oyundan çıktım o sırada. Ben oyunda zaten kırmızı kart görmedim. Yedek kulübesinde? Tabii yedek kulübesinde ikinci sarı kartı gördüm. Tam yedek kulübesine geçiyorum ondan sonra bir baktım benim rahmetli olmuş anneme kulübenin arkasında 5-6 kişi sürekli küfür ediyor. Ya yani şimdi yani siz de kendinizi benim yerime koyun. Yani öyle bir, hocam. Öyle bir ortamda siz de tepki veriyorsunuz. Ben yine tabii çok böyle bir küfürlü konuşmadım. İşte Allah belanızı versin gibi bazı şeyler söyledim yani. Hani ama bir tepki bir tepki vermeseydim o zaman kendi onurumdan, kişiliğimden yer vermiş olurdum yani. Tabii ki bu tepkiyi verdikten sonra o kulübünün, yedek kulübesinin arkasındaki Samsunlu taraftarların gazıyla tribünler biraz daha şey oldu. Tabi maçın skoru da bizim açıkçası. Onlar istediğini yürü, alamıyordu. Yürü, yürü. Evet. Onlar da istediğini alamıyordu o sırada. Sonra tabi ki ne oldu? Olaylar büyüdü. Hakem geldi benim yanıma. İşte çok da sevdiğim bir hakemdi bizim İzmir bölgesinden diş hekimi. Geldi Sinan dedi ben sana dedi, ikinci sarı kartı göstermek zorundayım yoksa bu olaylar dedi daha da büyüyecek. Dedim hocam tamam yapacak bir şey yok sen bana göster ben gideyim soyun odasına dedim. İkinci sarı kartı beni bana böyle gösterdi ve ben kırmızı kartı böyle görmüş oldum ve kariyerimin sonunda görmüş oldum işte. Aslında kariyerimi kırmızı kartsız bitirmek istiyordum. Hocam 93 gol atmışsınız kariyerinizde böyle en unutamadığınız gol hangisi? en sevindiğiniz? Ya aslında orada tabi bence golleri ben ona baktım kontrol ettim orada aslında golleri eksik vermişler. Bizim zamanımızda tabi bu kadar veriler yoktu açıkçası orada eksik işlemişler ben açıkçası ama kariyerimde Şeyler sıkıntılı önemli... böyle 2000'lerin başları sıkıntılı Tabii tabii evet. orada hep çok eksik verdi. Aslında ben daha fazlasını attım ama önemli değil. Şey... Bizler kulübündesiniz yani. <gülüyor> Normalde evet aynen. Şimdi e, baktığımızda e, en anlamlı golüm benim tabii Bursaspor'da oynarken Beşiktaş'a attığım goldür Ben her zaman bunu söylerim. Bunun sebebi de şu. E, o gün Anneler Günüydü. Rahmetli evet. annem İzmir'de televizyondan o maçı seyrediyordu. Ve ona nasıl bir sürpriz yapacağımı bilmiyordu. Ee, yani Beştaş değil başka takım da olsaydı ben aynı sürpriz yapacaktım yine. Beştaş'a e yani, denk geldi. Beştaş'a e denk geldi anneler günü. Ve ben formamın altına bir kalp çizdim. Kalbin üstüne de annem yazdım. Sonra da ben bunu gol atacağımı o kadar emindim ki. Ondan sonra gol attıktan sonra formamı kaldırıp e, direkt e, kameraya koşarak annemin anneler gününü kutlamış oldum. Benim için en anlamlı gol buydu. Hocam programımızda son dakikalara geldik artık. Tabii. Ee, süper Ligi de konuşalım. Sizce e, bu sene kim şampiyonmuş? Zor? Çünkü transferleri çok, de görmek bir lazım. Kere, bir mesaj cücül bombası bir, var mesela. Yani bir kere şöyle söyleyeyim. istikrarsız bir Süper Lig var. Açıkçası evet. futbol kalitesi zaman zaman çok düşüyor. Bazen çok iyi oluyor. Hani Ben her maçı hemen hemen seyretmeye çalışıyorum her hafta. Ama gördüğüm kadarıyla mesela iki hafta önce ligler çok kötüydü. Ben hatta maçları izlemek bile istemedim. iki hafta önceki maçlarda. Ama son bir haftada 62 gol atıldı. Hafta içi ve hafta sonu oynanan maçlarda da. Yani bambaşka bir performans ortaya çıktı. Yani sürekli takımlar sıralamada yer değişiyor. Çünkü bir seri yakalayan üst sıralara gidiyor. Bir seriyi kaybeden alt, ligli, alt sıralara gidiyor. Mesela Alanya liderdi iki maç kaybetti. Beşinci oldu mesela. Ee, o yüzden kimin ne olacağı belli değil. Devre arası transferleri önemli, takviyeler önemli. Gerçi devre arası yok da, hani transfer olarak devre arası diyeyim. Kağıt üstünde var, evet. Şimdi Mesut Özil tabii çok büyük bir isim. Türk futboluna çok büyük bir şey katacak, marka değeri katacak. Orası kesin. Ama tabii bu transfer olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama benim şahsi düşüncem, Mesut Özil sezon sonu gelirse Fenerbahçe daha yararlı olur diye düşünüyorum. Çünkü devre arası transferleri her zaman risklidir. Mesut Özil geldiği zaman çok büyük bir beklenti olacak ondan ama şu anda işleyen de bir takım var yani o takıma ne kadar uyabilir e şey olarak direkt uyabilir mi uyumazsa ne olur falan diye bir bence de Orada Ziyotop... şey hocam hani maç eksiği var ama antrenmana düzenli çıkıyor ya Arsenal o Hani o fark değil. eder mi maç eksiği Eder eder çok eder şimdi Mesut bayağıdır oynamıyor benim bildiğim maç oynamıyor Parçısıbatan ee, beri oynamadık. Yani çok önemli. Şimdi ne kadar da idman yapsanız, kamp yapsanız, hazırlık maçı da yapsanız, kesinlikle maç kondisyonu diye bir şey vardır. Maç çok önemlidir ve yani Fenerbahçe mesutu aldığı zaman 2-3 maçı üst üste ona şey verebilecek mi acaba, sabur gösterebilecek mi? Şimdi. Biliyorsunuz Türkiye'de yani, büyük, oyuncuları yasmadım, tabii, büyük oyuncuları getiriyoruz. Tabelaya yansımadı mı olmuyor hocam. Tabi büyük oyuncuları getiriyoruz. 3-4 maç böyle biraz şey oldu sallandıkları zaman değil mi? Aa acaba mı diyoruz? Evet. Hemen Hemen bakış açısı çok Para değişiyor. Para için gelmiş oluyor hocam. direkt. Tabi. Yani şimdi o yüzden benim tercihim sezon sonu gelirse Fenerbahçe'ye daha yararlı olur diye düşünüyorum. Ama tabi bu Fenerbahçe'nin bileceği iş. Hocam peki e, İrfan Can'la ilgili son bir soru ondan sonra kapatacağım. Sonra size verdiğim Hı, süreyi geçti. E, İrfan Can Milan'la adı adılıyor. Bugün e, Ulusal Spor sitelerinde vardı. İr, Milan İrfan Can'ı istiyormuş. Milan'a mı gitmeli Galatasaray'a mı Başakşehir'de mi kalmalı? Bence Milan'a gitmeli. Benim şahsi düşüncem. Çünkü eğer gerçekten böyle bir e, talep varsa Milan'a gitmeli. Çünkü e, sonuçta görüyorsunuz yani Hakan da çok güzel işler yapıyor orada. E, ve kendini Avrupa'da Hakan Milan'da kanıtladı. Şimdi bilinen bir oyuncu oldu Milan performansıyla. Ben İrfancanı Gençler bilinden beri takip ediyorum. Karşılıklı da oynadık zaten. Çok da beğendiğim bir oyuncu ve her sene üstüne koyuyor İrfancan. Bu beni mutlu ediyor. Ve onun artık bu saatten sonra yurt dışına transfer olmasını isterim ben. Diğer bizim kardeşlerimiz gibi onun da başarılı olacağına inanıyorum. Benim tercihim Milan'a gitmeli. Bu da milli takım için daha iyi olur. Çünkü önümüzde bir ağır yani, kuşatmış. Tabii ki. ya yani Biz ne kadar çok Türk oyuncu e, ihracat edersek bizim için o kadar iyi. Yani Türk futbolunun marka değeri için de iyi. Şimdi yavaş yavaş artık bizim Avrupa'daki performanslarımız çocukların gösterdiği performans. Artık acaba Türkiye'de daha fazla farklı yetenekler var mı demeye getirdi Avrupalıları. Yani bu çok önemli. Eskiden çok bu kadar bakılmıyordu. Hani ben mesela transfer olduğumda Bundesliga'ya ya tüm Türkiye-Almanya tarihinde Türkiye'den Almanya'ya transfer olan 8 oyuncudan biriydi. Düşünebiliyor musun? Ne evet. kadar az bir şey. Evet. Yani hiç bakılmıyordu bile. Kolay bir şey değildi yani. Şimdi her sene 3-4 oyuncumuz Şimdi gidiyor. yavaş yetişten. yavaş da bir konuşuluyor gidiyorlar. Bu mutluluk verici açıkçası. Hocam çok teşekkür ederim. Ben Almanya teşekkür, ederim. Çok evet, çok teşekkür, teşekkür ederim. Almanya'ya selamlar. Çok teşekkür ederim ben de. Sağ olun. Bence de güzel sohbetti. İyi yayınlar diliyorum. Bu arada tabii arada bir baktığımda yorumlarda selamlarını ileten arkadaşlarım, dostlarım var ya da yorum yazanlar var. Ben buradan Almanya'dan tüm e, merhaba diyenlere, izleyenlere selam ve sevgilerimi iletiyorum. Şunu gördüm hocam ben yorumlarda. Futbol oynadığınız bütün kulüplerden selam geldi. Yani evet. Altay'dan da geldi, Mersin'den de geldi, Karabük'ten de geldi, hepsinden yani, geldi. Zaten hepsi benim sevdiğim kulüp. Hepsinde güzel işler yaptım, güzel işler bıraktım. Ama tabii böyle güzel e, tepki görmek aslında daha büyük bir sevindirici bir olay diye düşünüyorum. Siz de takdir edersiniz. E, bu benim için çok mutluluk verici bir durum. Teşekkür ederim Çok onlara teşekkür da. Çok teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar, görüşmek teşekkür üzere. Teşekkür ederim, iyi akşamlar.